Bugün 4 Mayıs 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor. Zihnimiz hızlı çalışabilir ve birçok konuyla ilgilenebiliriz. Sosyal enerjilerin de güçlendiği sabah saatlerinde yakın çevremizle iletişimimiz artabilir. Akrabalar, komşular, arkadaşlar gün genelinde daha fazla gündemimizde olabilir. Ev dışında da daha fazla zaman geçirebilir, kısa ve uzun seyahatler yapabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren ay Kova burcundaki Satürn'le üçgen, Balık burcundaki Neptünle de dik açı yapacak. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşayabileceğimiz bu saatlerde estetik, güzellik, sanat ve romantizm gibi konularda belirleyici olabilir. Bazı duygusal problemlerimizde arkadaşlarımızın desteğini almamız da mümkün. Ortak idealler ve amaçlar etrafında toplandığımız kişilerle grup organizasyonlarına katılabilir, hareketli bir gün geçirebiliriz. Gece saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak ve 23-36'da boşluğa girecek. Duygusal beklentilerimizin artabileceği gece saatlerinde abartılı ve dengesiz tavırlarda da bulunabiliriz. Duygularımızın etkisinde kalabileceğimiz için zihnimiz zaman zaman dağılabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.